Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, GBT4'ün özelliklerinden bahsedeceğim. Hızlıca bugünkü yayında bahsi geçen. Biraz da analiz etmeye çalışacağım. Şimdi bugünkü yayında e, ilk olarak Playground denilen bir alan var. E, GBT'de. Orada göstereyim. Bu alanda sistem diye bir kısım var. Şurada sistem diye bir kısım geliyor. Ve bu kısımda aslında yapay zekaya nasıl bir kimlik, kişilik kazandıracağınızı anlatıyorsunuz. Birinci önemli nokta bu bugünkü sunumda. Çünkü o kimliği kazandırdığınız zaman o kimlik minvalinde bütün sorulara cevap veriyor. Nasıl örnekliyor? Diyor ki sen bir Discord botusun, sen bir vergi memurusun gibi özellikler, tanımlamalar yapıyor ve ona göre cevaplar veriyor. Tabii burada dili çok iyi kullandığını göstermek için birkaç tane numara çevirmesi gerekiyor. Burada da diyor ki bir soruya cevap vereceksin, şey, bir metni özetleyeceksin, bir soruya cevap da verebilir aynı şekilde. Ama bütün kelimeler G harfiyle başlayacak şekilde yap. Mesela ben bunu, burada mı? kapanmış. Şey, dedim ki Türkiye Cumhuriyeti'ni bana açıkla ama bütün kelimeler T ile başlasın, bunu yaptı. Ama burada şöyle bir sorun var. tpt 4ü alsanız bir soru sorduğunuzda şu anda bir senkron sorunu var gibime geldi. Yani ben tpt 3 ile cevap veriyorum. ters şeyler diyor. Onu tam anlayamadım. O yüzden kesin bir şey demeyeceğim. Test ediyor olabilirler. Diğer noktalar şöyle. ha Bir de mesela diyor ki bunu birkaç kere yaptı. İşte bunu şiirle göster. Yani aklı. Kafiyeli bir şiir yaz ve bu, bana bu konuyu bir şiirle anlat diyor. Bunu aklımızda tutalım. Birincisi bu. İkincisi diyor ki bir metin var bir de bir blok yazısı var. Hadi bu ikisi arasındaki ortak temayı bul. Bu da önemli bir nokta. Aslında bütün bunların kesiştiği bir yer var. Az sonra oraya geleceğim. Çok doğru bir yerde bence geliştirmeyi yapmışlar. Üçüncü noktada şu. Artık yavaş yavaş görsellerle ilgili bir şeyler yapmaya başlıyor. Mesela bir deneysel aşamada olan bir çalışmada diyor ki işte kağıda ben bir şey çizdim. Hadi bunu web sitesine çevir diyor. Benim şaka web sitem diyor. Ve işte belli şeyler söylüyor. Ve bunun karşılığında bir HTML, JavaScript kodu veriyor. Burada da online bir platformda test ediyor anlatıcı. Ve... Buna benzer e, görselleri ne kadar güçlü kullanabildiğini şöyle söylüyor. Diyor ki, bir görsel var ve bunu çok detaylı bir şekilde açıkla bana. Bu görseli detaylı bir şekilde. Normalde sizin görmediğiniz bir detayı da orada gösterebiliyor. Bunu bir tık daha öteye geçiriyor. şimdi Yapay zekada eskiden beri uygulamalarda şey vardı. Mesela, buradaki kişi gülüyor mu, mutlu mu, üzgün mü? Hatta derlerdi ki işte... Trump bunu kullanıyor. Mitingindeki insanların yüzlerini yapay zeka ile analiz ediyor. Bu basitiydi. Şimdi şunu artık evrilmiş durumda ki örnekte de onu veriyor. Bir fotoğraf komik. Bakıyorsunuz komik gerçekten. Peki neden komik? Buradaki neden komik olduğu durumunu bana izah et diyor. Şimdi onların dışında... Mesela örnek olarak diyor ki bir vergi memuru ve bir metni incele bu metinden bana bir vergi sonucu çıkar. Hani taraflar neyi ve ne kadar vergi koyacağım. Şimdi bu anlatım belki ilk bakışta karmaşık gelebilir ya, ve dağınık gelebilir. Yani bir tarafta şiir yazdırıyor, bir tarafta işte, fotoğraftaki şeyi çıkartıyor falan. Bunların kesiştiği bir nokta var. Şimdi kulakları çınlasın. Kayhan Karlı hocamla da dün konuşmuştuk. Yapay zekanın ürettiği içeriği görünce insanlarda bir şok evresi oluyor. Daha sonra mutlu oluyorlar. Daha sonra faydalanmaya başlıyorlar ama bir süre sonra bir umutsuzluk, bıkkınlık evresi oluşabiliyor. Çünkü insanların öğrenme kabiliyeti, öğrenme hızı belli. Ama yapay zekanın içerik üretme hızı çok fazla oldu, olduğu için bir süre sonra artık o içeriği tüketebilecek insanlık ortada olmuyor. Ve bu da işte bir sürü problem ortaya çıkarıyor. Peki nasıl olabilir? Aslında burada bu soruya da cevap veriyor. Çünkü baktığımızda olaylar şu minvalde gelişiyor. Örneğin bir kişilik oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben işte elektrik elektronik mühendisliği yoktum. Şuyum buyum yum buyum. Şu işte çalışıyorum falan. Bir kimlik oluşturuyorsunuz. Bir metin veriyorsunuz ve bana bunu özetle diyorsunuz. Aslında zamandan tasarruf sağlıyor. Ve buna belki de şu ismi verebiliriz. Hani gerçek ötesine post deniliyor ya. Post-data diyebiliriz yani. Veri ötesi çağ. Artık verinin ötesine geçmemiz lazım. Ve orada... Diğer örneklerde de benzer şeyler var. Diğer örneklerde de hep aslında o yapay zekanın çok fazla içerik üretmesindense daha onu anlamlandırıp daha sizin için faydalı olabilecek şeylere e, girmeye çalışıyor. Bir örnekte de çok uzun bir metin veriliyor. Biraz da dağınık bir metin ve bu metni de e, özetleyip e, düzgün bir şekilde size söylüyorum. Şöyle bakıyorum notlarıma. Yani bizim açımızdan Web3 tarafında bu, mesela bir e, arkadaş sormuş. Demiş ki işte burada chat GBT Web3'e geçişte kırılmayı sağlar mı? Buna da değineyim. Şimdi Web3'ün, Bitcoin'in, blok zincirin vesaire ana motivasyonu şudur özüne baktığınızda bir insan hakları talebidir. Yani insan hak talebidir, özgürlük talebidir. Bizim varlıklarımızın kontrolü bizde olsun ve bütün geliştirilen teknolojilerde aslında işin ucunun bu tarafa değmesi amaçlar Ya yani NFT geliştiriyorsan, bak burada senin sanatsal eserin kontrolü sende, mülkiyet sende, programlanabilir şekilde bu dağılsa bile belli bir şey sana gelecek. Ve metaverse dediğimiz o üç boyutlu evreni oluşturduğun zaman burada bir şeyler emek verip ürettiğin zaman onun kontrolünün sende olması lazım vesaire. Bizim tarafla o bağlamda yani Web3 ile OpenAI'nin projesi, ChatGVT felsefik olarak kesişen şeyler değil. Çünkü burada bir şirket var ve bu şirketin ana motivasyonu kar etmek ne kadar şık işler yapsa da bu tarafta da internetin merkeziyetsiz yani aslında güvenin sahipsizleştiği güvenin dağıtıklaştığı bir modelle daha insan haklarına kullanıcının özgürlüğüne o cyberspace denilen alandaki kullanıcıların haklarına hitap eden bir yapıya kavuşmasını amaçlayan bir ekosistem var. Dolayısıyla direkt kesişmiyor ama kesiştiği noktalar var mı? Var. Çok var. Mesela oradaki e, insanlar bir şey içerik üretti. ChatGPT kullanarak bir şey yaptı ve onun karşılığında insanlara hizmet sunuyor. Bu hizmeti tüm dünyaya sunarken buradaki ödeme sistemini bankacılık üzerine kurgulayamaz. Çok hantal kalır. Burada kriptoyu kullanacak. Mesela bir telegram botu var. Sizin sorularınıza ChatGPT kullanarak belli şekillerde cevap veriyor. Yani Direkt ChatGPT kullansanız o cevapları alamazsınız. Orada bir yorum yönetimi yapıyor ve... Doğru cevapları. Ama diyor ki bunu devamını okumak istiyorsan ödeme yap. E nasıl ödeme yapacaksınız? Kriptoyla. Dolayısıyla kripto buralarda karşısına çıkıyor, kesişiyor. Veya diyelim ki işte metaversete bir kimlik var, bir karakter var. Bunun analizine edecek, analizinin yapılması lazım. Belki iki farklı kimlik var. Onların analizlerinin yapılması lazım. Bunu yine yapay zeka ile yapabiliyoruz. Yani birbirine değdikleri, birbirleriyle böyle kesiştikleri, kazan kazan mantığında olduğu noktalar var. Bu endüstriyle, e, blok zincir ekosistemini. Yani olabildiğince bakın bu tarafa endüstri diyoruz, bu tarafa ekosistem diyoruz. Ama doğrudan e, paralel değil. Yani web 3.0'ı bir semantik web, anlamsal web, anlamsal ağ diye 90'larda tanımlamışız ama daha sonra oradan hayır, web 3 diyorsak bu e, farklı bir motivasyonla ortaya çıkmalı ve e, bunu etsin internet olarak tanımlamalıyız demiş e, oradaki öncüler. Ona da değinmiş olayım. Buradaki fotoğrafları yorumlama, yani fotoğraftan da özet çıkarıyor aslında dikkat ederseniz. Ve gitgide daha az, ve insanlığın tüketebileceği bilgiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani şöyle düşünün Google'da diyorsunuz ki 2000'ler 2000 Google'ın ilk yılları. Buğra diyorsunuz ve diyor ki 3 milyon sonuç. Biz ona çok takardık eskiden yani ilk Google'ın ilk yılları. Saç 3,5 milyon sonuç. Daha sonra diyorsunuz ki 3,5 milyon sonuç önemli değil ki benim görmem gereken 3 tane şey var. Onları gösteriyor musun? Gösteremiyor musun? Oradan oraya kayıyor. Yine aynı şekilde... Mesela yazıdan görsele, görselden videoya geçme hikayeleri. Ve bence bu şiiri, işte özetleri ön plana çıkarmalarında buradaki bu veri sonrası çağ doğru okuma kabiliyeti var. Benim notlarım bu kadar. Bakıyorum başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır. Teşekkürler.